Merhaba arkadaşlar. Sıradaki konumuz ise Mobius şeridi. Evet hemen bir başlayalım. Mobius şeridi yapmamız çok kolay. İhtiyacımız olan şeyler A4 boyutta kağıt, makas ve bant veya yapıştırıcı. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Kağıdı kıvırın ve iki ucunu birleştirin. Aynen burada gördüğümüz gibi. arkadaşlar. Şimdi bu Mobius şeridinden birkaç tane daha yapın. Ellerinize ilk Mobius şeridini alın ve onu ortadan ikiye bölün. Şimdi bunu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar ikiye böldükten sonra elimizde iki tane şerit değil bir tane şerit vardır ve ayrıca bu şerit mobil şeridi değildir çünkü iki yüzü vardır ve şimdi elinizi başta bir mobil şeridi alın ve onu ortadan ikiye bölmek yerine üçe bölün aynen burada gördüğümüz gibi. All <music> right. Evet arkadaşlar şimdi elinize birbirine gelişmiş iki tane şerit olması lazım. Büyük olan şerit, normal şerit yani iki yüzlü şerit. İkincisi de yani küçük olan da mobil şeridi yani bir yüzlüdür. Şimdi elinize başta bir mobil şeridi alalım ve bunun bir yüzünü bir, bir renge öbür yüzünü de başta bir renge boyayın. Evet şimdi izliyoruz. arkadaşlar. Mumios şeridi bir yüzlü olduğu için bir yüzünü bir renge boyadıktan sonra öbür yüzü olmadığı için boyayacak yer kalmadı. İşte